Merhaba, ben Ozan. Çoğumuz müzik öğretmenlerimizden İstiklal Marşı'nda prozodi olmadığını duymuşuzdur. Bu videoda İstiklal Marşı'nın günümüzde kullanılan ezgisi, prosodiye uygun olarak yeniden el adın saydığı nasıl duyulurdu ona bakacağız. Prozodi sözcüğü, Antik Yunanca prosoidia'dan geliyor. Günümüzde kabaca söz ve müziğin uyumu olarak biliyoruz. Burada uyumdan kastettiği, hecelerin uzunluk ve kısalık özelliklerinin müziğe aynı oranda yansıtılması diyebiliriz. Gelelim İstiklal Marşı'na. İstiklal Marşı'nın metninin belli bir ölçüsü var. Yani uzun ve kısa hecelerin yeri daha önceden belirlenmiş. Ölçülü şiir yazmanın hiç de kolay bir teknik olmadığını tahmin edebilirsiniz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Çizgiler uzun, noktalar kısa heceleri temsil ediyor. Normalde kısa geçebilecek bazı heceler, ulama yapılmayınca uzun kabul ediliyor. Böylece daha önce bahsettiğim ölçü kalıbıyla ile daha uyumlu oluyor. Örneğin yüzen al sancak kısmındaki zen hecesi. Normalde ulama yaparak bu heceyi kısa kabul edebilirdik. Ancak yüzen ile al sözcüklerini ayırdığımız zaman zen hecesi otomatik olarak daha uzun zaman içerisinde ilerliyor. Örneklemek gerekirse ulama ile yüzen al sancak, ta ta tam tam tam, ulamasız yüzen al sancak, ta tam tam tam gibi. Buradan İstiklal Marşı'nın ya da ölçülü yazılmış diğer şiirlerin ulamasız okunması gerektiği anlamı çıkmasın. Bu bir tercih ve gerekli yerlerde esnek yapıdaki hecelerde kullanılabiliyor. Peki bunlar ölçülü şiirin işleyişine dair çok güzel detaylar ve konusu başka bir videoda ele alınmaya gidecek kadar geniş. Soru şu, bunu müziğe nasıl yansıtabiliriz? En yalın haliyle kısa heceleri 1, uzun heceleri 2 birim alabiliriz. Bu durumda, ''Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak'' gibi bir ritim ortaya çıkıyor. Bu ritim üzerine istiklal marşının günümüzde kullanılan ezgisini gidirdiğimizde ortaya bu resim çıkıyor.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 Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal Kahraman bir gül, ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Bazen aklınıza çok iyi bir ezgi olabilir ama sözleri bir türlü oturtamazsınız Bazen de harika sözleriniz vardır ama onların hakkını tam olarak verecek ezgiyi bir türlü bulamayabilirsiniz. İstiklal marşının prozori sorunu zaten bilinen bir şey. Bu videoda ezgiyi değiştirmeden prozori sorunu çözmeye çalışmanın yarattığı sonuçlardan birini göstermek istedim. Hoşçakalın.